Bağlar 22 Kasım Cuma gününün astrolojik gündeminden bahsedeceğim şimdi sizlere. Videoya geçmeden önce kanalıma desteklerinizi göstermek adına abone olursanız çok sevinirim ve aşağıda yeni video fikirleriyle ilgili yorumlarınızı paylaşırsanız yine çok sevinirim arkadaşlar. Evet günün ilk saatlerinde Ay Başak burcunun son derecelerinde ilerliyor olacak ve Sabaha karşı saatlerde özellikle Jüpiter'le yapmış olduğu sert açı devam ediyor olacak. Dolayısıyla bu alanda özellikle e, özgüvenimizle alakalı, hayatımızdaki bereket ve şans enerjisiyle alakalı bir takım kırgınlıklar yaşayabiliriz. E, bu noktada bir önceki günden kalmış olan hayal kırıklıkları, hayallerimizi gerçekleştirme noktasında e, destekler ve motivasyonlar konusunda yetersiz hissedebiliriz kendimizi ve günün açılışını bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Ancak biraz ilerleyen saatlerde ayın güneşle gerçekleştirdiği güzel açı bu noktada mantığımızı ve duygularımızı aynı anda doğru bir yolla ifade edebilme yeteneğini bize kazandırıyor olacak ve her ne kadar bir önceki günün geç saatlerinden edinmiş olduğumuz başarısızlık ve bereketsizlik enerjisi söz konusu ise de bu noktada bunun kaygısına, bunun endişesine kapılmayacağız. Çünkü duygularımızı ve mantığımızı aynı anda e, at başı bir şekilde hareket ettirebiliyor olacağız arkadaşlar. Evet. Öyle saatlerine doğru Ay ile Uranüs arasında sert bir etkileşim meydana gelecek arkadaşlar. Bu noktada özellikle iletişim anlamında e, biraz daha dikkatli olmalıyız. E, özellikle hayatımızı paylaştığımız, yakın temas, e, dirsek teması halinde olduğumuz kişilerle olan iletişimimize, ortaklı meselelere, parasal konulara, sözleşmelere ve anlaşmalara ekstra hassasiyet göster davrmeliyiz. Öğle saatlerinden itibaren Ay Başak burcunu terk edip Terazi burcunda seyrine başlar olacak. Bu da daha çok ikili ilişkilerin ön plana çıkacağını, yakın temas halinde bulunduğumuz kişilerle olan ilişkilerimizin daha çok göz önünde olacağını göstermekte. Ay Başak burcunda biraz huzursuz, biraz takıntılı, biraz endişeli bir ruh halindeyken Ay Terazi burcunda duygularımızı daha çok ikili ilişkiler anlamında ifade etme imkanını elde edeceğimizi ve bu kanalı tercih edeceğimizi göstermekte. Günün ilerleyen saatlerinde Ay'ın Plüton ve Satürn'e gerçekleştirmiş olduğu sert açılar, özellikle kendimize sınırlar noktasında kendimize koymuş olduğumuz kısıtlamalar noktasında biraz bunaltabileceğimizi ve kısıtlamaların hayatımıza getirmiş olduğu zorlukları beraberinde değerlendirmek durumunda kalabileceğimizi gösteriyor arkadaşlar. Onun dışında dediğim gibi daha çok ikili ilişkilerin ön planda olacağı, paylaşımlarımızın ön planda olacağı, bunların değerlendirilmeye tabi tutulacağı bir süreç olacak. Umarım her biriniz güzel bir şekilde geçirirsiniz bugünü. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.